Merhaba arkadaşlar, ben özel. bu fail için özür dilerim, şey, eee, bu <gülüyor> sorun tamamen Open sorunu, benden değil yani, benden kesinlikle benden kaynaklanmıyor. Yok. Yeni serimiz ne olsun? Isim. tabii ki de creative 10 10 10 Survivor 10 10 bunlar next 10. Seedimiz en yeni ilk seri en yeni ilk seri doğal olarak World Street New World diyerek ilk serimizin ilk bölümünün ilk zırtının ilk fırtına başlıyoruz. Bir abone ile. <gülüyor> evet şu an abone sayımız bir. Merak edenler varsa ismi Zafer Gezgin. Daha ben kendimi abone değil, çocuk bana abone. Çok da böyle kötü bir yerde doğmuşuz. Çünkü Allah belamızı vermiş. Bunu söyleyeyim hepinizde. Bu al. al al al al Herhalde buradaki domuzları keser miyim? Sıralara doğru bir gideyim ben bakayım ne yok. İşte bu yüzden hileleri açık tutuyorum ben oyunlarda. Anında gördüğünüz üzere yani. Hala da görüyorsunuz. Bu seride yalnız olacağım. Ama multiplayer serilerimizde doğal olarak gelecek. <gülüyor> bu arada çok güzel konuşuyormuş gibi. Konuşuyorum. Çok güzel oluyor. Bir kişiyle konuşuyorum <gülüyor> <gülüyor> şu an. Belki şansımız varsa birkaç kişiyi daha izler. Oooo koyuun alırım bir daha al. En iyisi ben buraya kurulayım. Buraya hemen bir tane ağaç dikip bombi. Iki tane ağaç dikip bombi <gülüyor> büyütürüz ne? Bir, bir tane, Bir Şimdi bu buyum, ne biyom? Önce bir biyom ona bakalım. Tamam Plante Nefesle <Gülüyor> şunu kapatalım Hı evet. Bir Şöyle Neredesiniz Nerede Plante bu oluyordu galiba hmm. Nerede? Nerede? Nerede? Heh, burada. Şimdi, bir buraya ekelim. Buraya. Bir de şuraya ekersek, tamam. senin de. Allah. Buradan da şöyle çıkalım. Bunları da atıp, Yeni kısımdan geri koyalım Hile yapmış olmayak Bela burada önce hile yapmadık Yani sanki Az önce hile yapmadık Bu ağaç şimdi buna girmiş mi Ne olmuş lan Neyse Orayı çok düştü takmayalım Game of 0 bu açıdan başlarım ben kesmeye. <Gülüyor> Bu skin'e çok alışmayın bu skin benim kendi skinim değil geçici olarak kullanacağım bir skin Haberiniz olsun yani buna da çok alışmayın yani. Kendi skin'im Ben büyük ihtimalle Apple'dan Neydi bu Windows'a bir şey aktarmayı öğrene kadar Fotoğraf aktarana kadar fotoğraf. fotoğrafı e aktarana kadar böyle göreceksin Niye çok kişiye konuşuyormuş gibi söylüyorsam bunu da. Toplam <gülüyor> bir sonuçta Bence en fazla <gülüyor> 10 abone olur Beni izleyecek Sadece <gülüyor> beni Bu arada bu adada burası neyse ne demek isterseniz ada olur adacık olur Eee Ne bileyim farklı şeyler olur ne demek isterseniz burada, burada çok kalmam yani ben Bu arada ne garip büyümüş bu ağaç yani Daha güzel büyüyemeyecek Bir ağaç yani Daha güzel büyüyemezdi Oyunun ayarı ne normal tamam Ben onu gerekirse düşündüm Şimdi buralarda bir yerlerde odun var mı? Yok tamam bu katta odun yok Aşağı katlarda geriden geliyor sormayın ben de bilmiyorum. Bu arada oteki odunları da Bu arada taş Balta varken niye yine böyle tahta Kullanmaya gözüyorsun? Bunlar sorulmaması gereken sorular. En a başa bela. Cin Masum topunu yuvarla yuvarlağını oynatmamamaya, aman. Neyse şu masum şeyi, scroll'a ha. Tepkilerimin geç gelmesinin neden olduğunu sormayın, gerçek hayatta da böyleyim. Az önce saydığım bütün etkenler buna var, bunun içinde var. Bu arada evet doğru, masum scroll'a oynatmaya düşün. verimli bir <gülüyor> anda ben de önce gördüm farklı ben şuradaki çimleri yolayım Ben şu zorluğu easy alayım. <Gülüyor> bize şey başta arkadaşlarından sağlam. Seni öldüremiyorum ya takım. <Gülüyor> I don't know. Bir yer, güzel bir Güzel üstünde tarla kurban <gülüyor> Ha şurası güzel bakın tam şurası Böyle, bunun, Bak burada odun kalmış Elf gözlerim bunu görmemiş Ay, yemek varmış ye Dur, dur bu bölümümüzün de burada sonuna geldik arkadaşlar birazdan devam edeceğiz